Bizden turuncu noktayı sayı doğrusunda eksi 0,6'ya doğru hareket ettirmemiz isteniyor. Turuncu nokta şu anda 0 noktasında duruyor. Burası eksi 2 ve burası da artı 2. Her bir büyük çizgi bir birim demek ki. O halde burası eksi 1 ve burası da eksi 2 burası da eksi 0,5. O halde bizden, eksi 0,5'ten biraz daha fazla eksi yönde, yani eksi 0,6'ya gitmemiz isteniyor. Eksi 0,5'ten sonra bir eksi ondalık daha gidersek, istenilen yere, eksi 0,6 noktasına gitmiş oluruz. Benzer birkaç örnek daha yapalım. Şimdi de turuncu noktayı 1,9'a hareket ettirmemiz isteniyor. Bu işlemi de bir önceki örnekte olduğu gibi aynı ölçüler üzerinde yapabiliriz. Artı yönde hareket edecek olursak, burası artı 0,5, burası artı 1, burası da artı 1,5 olur. Ve 1,9 noktası 2 noktasından bir ondalık daha geride olmalı. O halde burası 1 virgül 9 noktası. Hadi başka bir örnek daha yapalım. Bu sefer de 0 virgül 5 noktasına hareket ettirmemiz istenmiş olsun. Sayı doğrumuz yine aynı ölçüde. Bu tür durumlarda üzerinde çalışacağımız ölçüye dikkat etmemiz gerekir. Burası 1 noktası. 2'ye giderken yarı yolda durmalıyız. Böylece 0 virgül 5 noktasının burası olacağını pratik bir şekilde görebiliriz.